Normal şartlarda bebeğinizin cinsiyetinin ultrasonla net olarak görülebilmesi için gebeliğin en az 3 aylık olması gerekiyor. Ancak vücudunuzun vereceği bazı tepkilerle de bebeğinizin cinsiyeti hakkında tahmin yürütebilirsiniz. Bu videomuzda hiçbir kesinliği olmayan ancak halk arasında doğru olduğuna inanılan kız bebek belirtilerinden bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda da erkek bebek belirtilerinden bahsetmiştik. İzlemek isterseniz bu videonun sonuna bırakacağımız bağlantıya tıklayabilirsiniz. 1- Yüksek atan nabız Rutin doktor kontrollerinizde hekiminiz bebeğinizin kalp atış hızına bakar. Eğer bebeğinizin kalp atış hızı 140 ve üzerinde atıyorsa bu durum kız bebek beklediğinizin bir işareti olabilir. 2- Karnınızın şekli. Anne adayının karın şeklinde bebeğin cinsiyeti hakkında ipucu verdiğine inanılır. Buna göre eğer bebeğiniz karnınızda daha yüksek bir konuma yerleşmişse bu durumda kız bebek bekliyor olabilirsiniz. 3- Ruh halinizdeki değişiklikler Gebeliğinizde aşırı sinirlik ve öfke gibi ani ruh değişiklikleri yaşıyorsanız bu durumda bebeğinizin kız olma ihtimali yüksek olabilir. Yapılan araştırmalarda kız bebek bekleyen anne adaylarının daha fazla ani ruh değişiklikleri yaşadığını ortaya koymuştur. 4- Saç yapısındaki değişiklikler Gebeliğiniz boyunca saçlarınız ince ve mat görünüyorsa bu durum karnınızda bir kız bebek taşıdığınız anlamına gelebilir. Tam tersi parlak saçlar ise erkek bebeğe işaret eder. 5 kafatası teorisi. Eğer kız bebek bekliyorsanız, bebeğinizin ultrason görüntülerinde kafatısı koni şeklinde, alt çenesi ise yuvarlak biçimde görülür. 6 karanfil ve sarımsak testi. Eğer gebeyken karanfil yediğinizde vücudunuzun kokusu değişmiyor ve aynı kalıyorsa bu durumda kız bebek annesi olabilirsiniz. Tam tersi sarımsak yediğinizde sarımsak kokusu vücudunuzdan kolayca dışarı sızıyorsa bu durumda bir erkek bebek bekliyor olabilirsiniz. 7- Göğüslerdeki Değişiklikler Gebeliğiniz boyunca göğüslerinizin bedeni biraz büyüyebilir. Bunun nedeni doğumdan sonra bebeğinizi besleyebilmek için göğüslerinizin süt hazırlığına başlamasıdır. Ancak sol memeniz sağ memenize göre daha büyükse bu durumda bir kız bebek annesi olabilirsiniz. 8- Şiddetli Sabah Bulantıları eğer gebeliğinizin ilk aylarında sabah bulantılarınız çok şiddetli oluyorsa bu durum kız bebeğin bir sinyali olabilir. Yapılan araştırmalarda kız bebek bekleyen anne adaylarının sabah bulantılarını çok daha şiddetli yaşadığını ortaya koymuştur. Daha fazla bilgi için açıklamalar kısmına bıraktığımız linkleri tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna kız bebek belirtileri yazabilirsiniz.